Arkadaşlar merhaba, herkesin B ülkesinin parasını elden çıkartıp, A ülkesinin parasını almaya çalıştığı senaryoya bir kere daha göz atalım. Geçen videoda gördük, büyük miktarda B satılarak A alınmaya çalışılıyor. B'ye dönmekten herkes korkuyor çünkü B ülkesinin zor durumda olduğunu düşünüyorlar. Sonuçta bir dengesizlik oluşuyor. Ve kendi hallerine bırakıldığında B ülkesinin parası devalüe oluyor. Artık bir A almak için daha fazla B'ye ihtiyaç var. Başka bir deyişle söyleyecek olursak, B'nin değeri düşüyor. Bu düşüş kötü bir şey, özellikle de sert bir düşüşse. Bu ülkenin başka bir ülkeden petrol alması gerekiyor olabilir, belki de başka bir ülkeden gıda maddesi satın alması lazım. Eğer ülkenin parası çok büyük oranda devalü olunca ithalat çok, çok zorlaşır, dolayısıyla Halkın akaryakıt, gıda gibi temel ihtiyaçlar veya bunun gibi şeyler için ödediği miktar, iki katına çıkabilir. Şimdi işlediğimiz senaryoda, B ülkesinin merkez bankası, bunun olmasını engellemek ve döviz kurunu sabit tutmak için duruma bilfiil müdahale ediyordu. Peki, nasıl müdahale ediyordu? Rezervlerini kullanarak. Şimdi, B ülkesi için mavi rengi kullanıyorum. İyi günlerde biriktirdiği A parası rezervlerini alıp iyi günlerde veya önceki videolarda da diyebilirsiniz. Biriktirdiği rezervler bunlar. A rezervlerini satıp B satın alarak A arzıyla B arzı arasındaki dengeyi tekrar kurmaya çalışıyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. A parasının arzını artırırken B parasının olan talebi yükseltiyor. A parası, rezervlerini satarak, kendi parasını satın alıyor. Yeterli rezerve sahipse, bu yöntem işe yarıyor ve Merkez Bankası dengeyi tekrar kurabiliyor. Yani bu durum gerçekleşmiyor. Ama geçen videoda da bahsettiğim gibi, sorun şu ki rezervler tükenebilir ve başka bir ülkenin para birimini sonsuza kadar basamazlar. Daha doğrusu hiç basmazlar. Bu parayı biriktirmeleri lazım. Kendi para birimleri değil çünkü bu. Ellerinde bu paradan sonlu miktarda olduğu için, rezervler en nihayetinde tükenecektir. Döviz spekülatörleri çoğu zaman bu durumu fark eder ve saldırmaya hazırlanır. Derler ki, insanlar bu parayı elden çıkartmaya çalışıyor, bu para kendi haline bırakılırsa devalü olacak ama B ülkesinin merkez bankası sınırlı parası rezervlerini tüketerek B parasının devalü olmasını engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla, Döviz spekülatörleri, B ülkesine gidip, B parasıyla kredi çekiyor B ülkesindeki bir bankaya girip, B parasıyla kredi çekiyorlar, sonra Döviz piyasasında bu parayı A'ya çevirmeye çalışıyorlar. Evet, bu parayı ne yapıyorlar? A'ya çevirmeye çalışıyorlar. Şöyle üstün körü baktığımızda, bu neye yol açıyor olabilir? Bu yaptıkları işi Merkez Bankası için iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Spekülatörler daha önce ellerinde hiç B parası olmamasına rağmen B parasıyla kredi çekip bu parayı A'yı çeviriyor. Böylece B arzı iyice artıyor. Zaten bu yönde gitme eğilimi gösteren sınırlı miktarda A parasına olan talepse daha da yükseliyor. Peki Spekülatörler bunu neden yapıyor? Spekülatörler için iki durum söz konusudur. Yani burada senaryoları çizerek göstereceğim size. Birinci senaryo şudur arkadaşlar, B ülkesinin Merkez Bankası, B parasını dengede tutmayı bir şekilde başarıyor. Yani para dengede kalıyor. İkinci senaryo ise şu, Merkez Bankası'nın rezervleri tükenirse paraya daha fazla müdahale edilemiyor ve B parası devalü oluyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri tükeniyor. Evet, rezervleri Tükeniyor. Evet bu da kurun dalgalanmasına yol açıyor. Evet onu da yazarım. Kur dalgalanıyor ve devalue oluyor. Eğer birinci senaryo gerçekleşirse ki bu ihtimal gittikçe düşüyor. Çünkü bu stratejiyi benimseyerek elindeki B parasından kurtulmaya çalışanların sayısı sürekli artıyor. Ama biz hadi gerçekleşti diyelim. Şimdi bu durumda spekülatör şöyle diyor, bana uyar, madem B parası düze çıktı, ben de A paramı tekrar B'ye çevirir, borcumu öderim. Çünkü krediyi B parasıyla çekmişti, yani faiz oranlarına bağlı olarak spekülatör çok da büyük bir para kaybetmeden, hatta belki asgari bir kayıpla işin içinden sıyrılıveriyor, yani kayıp asgari düzeydi. Hatta faiz farklılığı gibi şeylere bağlı olarak herhangi bir kayıp söz konusu bile olmayabilir. Bunu da yazalım. Kayıp, asgari veya kayıp yok. Evet. Peki Merkez Bankası'nın rezervleri tükenirse ne oluyor? Hatırlayalım. Spekülasyon saldırısını yapanlar kim de spekülatörlerdi. A ülkesinden kredi çekip, B ülkesinden B parasıyla kredi çekip bu parayı A'ya çeviriyorlar. Böylece, Merkez Bankası'nın rezervlerinin daha da hızlı tükenmesine yol açıyorlar. Sonuçta rezervler tükeniyor. Neden? Çünkü aslında, çektikleri B parasına karşılık gelen A parasını, Merkez Bankası'ndan alıyorlar. Sonuçta, Merkez Bankası elindeki A dövizini kimin aldığını bilmiyor ve sonra da boğuluyor işte. Merkez Bankası'nın rezervleri tükeniyor, kur dalgalanıyor ve nihayet para devalıyor oluyor. Döviz spekülatörleri bu işten bayağı karlı çıkıyor. Peki, şunu sorabilirsiniz, nasıl oluyor da karlı çıkıyorlar? Şöyle düşünün, diyelim ki 100B tutarında kredi çekiyorlar. Evet, 100B tutarında kredi çekiyorlar. Bu kredi tutarı 100B. Merkez Bankası, paranın devalüe olmasını engellemek için bilfiil müdahalelerde bulunduğu sırada Döviz kurunda 1A'nın değeri 1B'ye eşit Evet, ne oluyor? Spekülatörler çektikleri B'yi serbest piyasada A'ya çeviriyor. Kur hala bu şekilde çünkü Merkez Bankası rezervlerdeki A parasını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla Spekülatörler çektikleri 100B'yi 100A'ya çevirebiliyorlar. Diyelim ki çevirdiler ve Merkez Bankası'nın A parası rezervleri tükendi ve devalüasyon oldu. Tüm bunlar olmadan önce 1A'nın değeri 1B'nin değerine eşitti. Ancak ne oldu? Merkez Bankası'nın rezervleri tükendi ve B parası devalüe oldu. B'nin değeri artık çok daha düşük. 1A artık 2B değerinde yani. Böyle olunca peki ne oluyor? Unutmayın arkadaşlar, şu anda biz bu senaryoyu inceliyoruz. Döviz spekülatörlerinin istediği şey bu. 1A artık 2B değerinde. Çünkü Merkez Bankası daha fazla müdahale edememiş, kur dalgalanmış ve B devalü olmuş. Peki bundan sonra ne oluyor? Spekülatörler kur dalgalanırken 100A tutarındaki dövizlerini tekrar B'ye çeviriyor. Artık para dönüşümü bu yönde gerçekleşiyor. Peki Ellerindeki 100A kaç B ediyor? Onu düşünelim. Ellerindeki 100A artık 200B'ye karşılık geliyor. Evet 100A'ya karşılık 200B alıyorlar. Çektikleri kredi 100B olduğu için borçlarını rahatlıkla ödeyebiliyorlar. Yani Eksi çektikleri 100B Sonuçta epey büyük bir kar elde ediyorlar. Evet karları 100B Zaten istedikleri de buydu Tahmin edebileceğiniz üzere bu yaptıklarını Mümkün olduğunca çok kişinin yapması işlerine gelir. Çünkü Paranın kokusunu alıp bu stratejiyi takip eden kişi sayısı ne kadar çok olursa Merkez Bankası'nın rezervleri o kadar çabuk tükenir ve bu senaryonun gerçekleşme ihtimali çok daha yüksek hale gelir.